Sade var mı? Seni senin gözlerin tabuttu. Ellerim de. İki duman aldı pilot oldu. He. Yorgun'um abi ne alakası var? Ben idmanlıyımdır bilirsin. O kabı estapulurlar yani. Biz <gülüyor> özür dilerim abi. Rastlimle mucigere çok güzel. Bir kez. <gülüyor> Tamam, bir tane